Tebrikler. Yeni işin nedeniyle çok heyecanlı olmalısın. Merak etme biz de seninle çalışacağımız için çok mutluyuz. İşletmede güvenlik görevlisi olarak geçireceğin 5 geceden sonra ödemini alacaksın. Senin için hazırlanmış güzel bir ofisimiz de var. Ofiste kullanabileceğin güvenlik kameraları bulunuyor. Ve de kapatabileceğin çelik kapılar. Tabii bu noktada neden böyle çelik kapılar var diye soruyor olabilirsin ama emin ol bu kapıları kullanmak isteyeceksin. İşletmede animatronikler kullanıyoruz çünkü onlar verimli ve de ucuz ama bazı eksiklikleri de yok değil. Gündüzleri öyle veya böyle işleri yürütebiliyorlar ama geceleri biraz farklı davranışlar sergiliyorlar. Planın içindeki insanları animatronik sanıp onları başka robotların içine koymaya çalışıyorlar ki anlayabileceğin üzere hoş olmayan bir durum yaratıyor bu. Merak etme çelik kapılar onları dışarıda tutacaktır. Tabii güç ciddi süreceğim. Kolay gelsin. Boy, this is going to blow your fucking mind! Oh, shit! Here we go again. İlk Five Nights at Freddy's oyunun tam olarak böyle bir oynanışı vardı. Gittikçe zorlaşan 5 gece boyunca, oyuncunun gece 12'den sabah 6'ya kadar dayanması gerekiyordu. Bu görevi de animatroniklerin yerlerini, güvenlik kameralarından tespit edip, kapıları zamanında kapatarak yapabiliyordu. Oynanışa ise gizli saklı bir hikaye eşlik ediyordu. Hikayeye göre bazı animatroniklerin içinde çocuklar kapanı kısılıp ölmüşlerdi. Bu durum ise animatroniklerden gelen kötü kokularla ancak ortaya çıkmıştı. Oyunun hikayesinin ve sırlarının üzerine nice teoriler geliştirildi ve ilk oyunun bıraktığı miras gerçekten çok uzun ömürlü oldu. İkinci oyunda ise orijinal animatronikler kullanımdan kaldırılmış, yerlerine yenileri getirilmişti. Tabii ki ilk oynanan davranışlarını öğrendiğimiz üzere eski animatronikler bu durumu kabullenememişler ve geceleri işletmenin içine delice dolanmaya başlamışlardı. Yeni animatronikler arasında eskilerin yeni türlerinin yanı sıra Puppet gibi çok daha gizemli olanları da yer alıyordu. Oynanışa da aynı şekilde yenilikler eklenmişti. Çelik kapılar gitmişti, ...ve oyuncu böylece çok daha güvensiz bir ortamın içinde kalmıştı. Tüm bu yeniliklerin arasında ise tabii ki yeni gizemler ile soru işaretleri de gelmişti. Five Nights at Freddy's 3 beraberinde çok fazla yeni animatürlük getirmemişti. Bir tanesi hariç. O animatürlüğün rolü ise tüm oyunların hikayelerinde çok önemli bir yere konmuştu. Yanmış olan eski işletmenin üstüne yıllar sonra yenisi inşa edilmişti ama eski animatroniklerin yankıları yine oyuncuların peşini bırakmıyordu. Purple Guy yani Moradam denen ve çocukların animatroniklerin içinde ölümüne sebep olan katil vardı. Springtrap denen yeni animatronik de bu katilin geride bıraktığı belanın ta kendisiydi. Oynanış da hikaye de Springtrap'in ve Moradam'ın üstüne kurulmuştu. Bu oyun ile birlikte yeni oynanış unsurları getirilmişti. Serinin üçüncü sürümü de güzel bir başarı yakalayınca yapımcı Scott Couton'un gözünde dördüncü oyunun çıkışı konusunda hiçbir kuşku kalmamıştı. Benim de favorilerimden birisi olan Five Nights at Freddy's 4, hem oynanış açısından hem hikaye açısından hem de kıyıda kışlı sakladığı detaylar açısından tam bir zirve noktasıydı bir korku oyununun vermesi gereken gerilimi çok iyi verirken, aynı zamanda da serinin ünlendiği noktalardan birisi olan jump scare unsurlarını da verimli bir şekilde uyguluyordu. Oynanış sırasında atlatılan her saat ayrı bir keyif, sağ her her gece ayrı bir has taşıyordu. Five Nights at Freddy's 4 aslında serinin son oyunu olarak açıklanmıştı ve önceki oyunların yarattığı heyecanı da zirveye çıkarmıştı. Fakat oyunun yapımcısı Scott Cawthon seriyi zirvede bırakmadı. Five Nights at Freddy's 4 hakkında çok güzel şeyler düşünüp hissettim ama Five Nights at Freddy's Sister Location hakkında aynı cümleleri kuramam. Scott Coutton, Sister Location'ı bu aslında bir spin-off diyerek çıkarttı fakat oyunun içeriği hiç de öyle konuşmadı. Oynanışa yenilikler getirilmişti ama bunlar özenle düşünülüp tasarlanmış yenilikler değildi. Rastgele eklenmiş ve devamı getirilmemiş mekaniklerdi. Bazı yerler insanlara zevk vermiyor, oyuncuları çireden çıkarıyordu. Oyunun hikayesi ve gizemli detayları da yine aynı özensizlikle işlenmişti. Scott Cout'un iyi bir hikaye anlatıcısı olmadığını bu oyunla birlikte kanıtlamış oldu. Bu noktaya kadar iyice sürdürdüğü ve esnettiği gizemli hikayede tutarsızlıklar ortaya çıktı, anlatı niteliğini kaybetmeye başladı ve açıkçası benim de Five Nights at Freddy's serisine duyduğum heyecan bu oyunla birlikte en azından geçici olarak söndü. Scott Couton bu oyunlarla sınırla tutmadı kendisine. 2014'te bir ara ne olduğunu anlayamadığımız bir FNAF World diye rol yapma niteliklerine sahip bir oyun çıktı. Bu oyundan keyif almaya, detaylı ve yoğun bir deneyim yaşamaya çalışmışsam da oyunun kendisi pek ilgi çekici değildi. 2017'de çıkan Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator ise çok farklı ve arada kalan bir oyundu. Bu oyuna başlamış olsam da en nihayetinde oyun yarıda kalmıştı, devamını getirmek istememiştim. Benim için Five Nights at Freddy's 4'ten beridir düşüşe geçmiş olan seriyi işte tam bu noktada bırakmıştım. Ultimate Custom Night isminden de anlaşılacağı gibi Custom Night modu üzerine kurulmuş bir oyundu ve onu hiç oynamadım ilgimi çekmedi. Aynı şekilde Help Wanted bir VR oyunu olarak çıktı ve daha sonra VR olmayan bir tür de piyasaya salındı. Aynı şekilde ona da hiç dokunmadım. Bunlar dışında ilki Gümüş Gözler olmak üzere birkaç FNAF kitabı da basıldı. Ama pek iyi eleştiri almadılar. Şu an hala geliştirilmekte olan bir FNAF filmi var ve korku türü üzerine uzmanlaşmış olan Blumhouse Productions şirketinin filmi üstlenmesi bana umut veriyor. Serinin en son çıkmış oyunu olan FNAF Security Breach ise olduğu gibi yenilenmiş oynanışı ve seriye getirdiği keşif unsurlarıyla aklında oyunun geleceği hakkında güzel düşünceler canlandırıyor. Bu oyunu ile tanıdığımız yeni karakterler ve göz alabildiğince uzanan mekan ile birlikte acaba bizleri nasıl gizemli hikayeler, ne gibi karanlık sırlar bekliyor? Ucu sonu görünmeyen koridorların gölgeli köşelerinde acaba hangi dehşet dolu karakterler saklanıyor? Bu gizemli hikaye nerede bitiyor? E o zaman bu soruların cevabını da sonraki videoda verelim.